Herkese merhaba arkadaşlar. Ben uzman diyetisyen Çağatay Köşköroğlu. Mavi Kadın YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Çağatay ne dediysen yaptım, kıyoda evet. verdim ama bu göbek gitmiyor, gitmiyor, gitmiyor. Bu şey mi demek? Sen çok başarısız bir diyet sensin demek mi? Yok, ben sadece bölgeselde nasıl zayıflayabilirim onu merak ediyorum. Yani şu anlamım geliyor. Ya benim bacağımdan, kolumdan gitmesin, sadece göbeğimden mi gitsin diyorsun? Evet. Ve ona göre bir besin mi yaz diyorsun bana? Evet. Seni kandırırım minik. Yani ya minik ben sana bir diyet yazacağım. Sadece göbeğinden gidecek ya da sadece sağ bacağından gidecek. Yani bu çok inandırıcı bir şey. Olmaz. E nasıl yapacağız o zaman? Bunu sporla yapacaksın minik. Yani bölgesel olarak orayı çalıştıracaksın ve bu şekilde. Bütün herkesten ricamız şu, bölgesel zayıflama diyeti diye bir şey yok arkadaşlar. Yani bunu hiç kimse bilemez. İşte sağ bacağından gidecek, sol kolundan gidecek. O yüzden ekstradan sıkılaşmak istiyorsanız bir spor yapacaksınız. E bana geçen bir makine geldi. Bu makineyi kullan. Göbeğin erisin dediler. <gülüyor> ya minik bak benim milleti düşman edeceksin şimdi tamam mı? Yani benim milleti düşman mı etmek istiyorsun? Önce sana bir onu sorayım. Hayır hayır ben sadece aydınlanmak istiyorum. Tamam makine geldi işte takayım yağlarım yansı mı dedi. Evet. E minik o zaman ben sana şunu söyleyeyim. Bu kilolu insanların, özellikle parası olan insanların, hiçbirinin göbeği olur mu? Yer yer evini alır, bağlar bağlar yansın dursun, doğru mu? Doğru. Mantık değil mi bu dediğim? Çok mantıklı. Yani işin özü sağlıklı beslenmeden geçiyor minik. Ve işin özü sağlıklı kalabilme için hem sağlıklı beslenmeden hem de spordan geçiyor. Bunları yapamazsanız de zayıflayamazsınız. O zaman ben makineyi yerde etmeye ve spora kaydolmaya gidiyorum. Sen öncelikle bir sağlıklı beslenmeye adapte ol. Çok bir ara girme. Bir de sporunu yap bölgesel olarak inceleri ve zayıflarsın. Teşekkürler. Görüşürüz. Rica ederim. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.